Herkese merhaba, ben Sümeyra Temur. Bugün yanımda Mavi Saçlı Kardeşim Seyitan var ve Clubhouse konuşacağız. Merhaba Seyitan. Merhaba Sümeyra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Clubhouse'ta var mısın? Clubhouse'ta varım. Nasıl bir yer bu Clubhouse ve burada ne yapıyoruz? Clubhouse tamamen ses e, odaklı bir sosyal medya platformu. E, çeşitli konular hakkında açılmış, çeşitli odalar var. Siz de bir konu hakkında oda açabiliyorsunuz. Bu odalarda moderatör olup, insanlara söz hakkı verip onları konuşturabiliyorsunuz. Konuşmacı olarak e, kendiniz fikrinizi söyleyebiliyorsunuz. Ya da tamamen dinleyici olarak e, bu konu hakkında konuşan insanları dinleyebiliyorsunuz. Yani canlı radyo programı ya da canlı podcast gibi mi? Aslında sanırım öyle başladı biraz. Yani işte insanların, e, konunun uzmanı insanların o konuyla alakalı odalarda toplanıp... Hmm. E, konuyla ilgili konuştukları ve insanların da bunları dinlediği bir ortam gibi başladı sanırım. Ama şu anda daha çok böyle hani forum gibi ya da işte bir kahvehane ortamı gibi herkesin böyle konuştuğu, herkesin bir katkıda bulunduğu ve böyle işte 15-20-30 konuşmacılı odaların olduğu bir yer gibi. Benim son, son zamanlardaki gözlemim bu. Ben de sanırım bir ay önce falan duydum. E, i̇lk duyduğumda hani bir arkadaşım işte davet etti, indirdim falan. Tanıdıklarımdan böyle tek tek birkaç insan vardı, orada takılıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ondan sonra davetiye ile girildiği için böyle elit bir yer olduğunu düşünüyoruz falan. Sonra her girdiğimde böyle 20 kişi daha girmiş, 30 kişi daha girmiş. 3 gün içinde kontaklarım herhalde %90'ı falan içindeydi. Ben de aynı şekilde hissediyorum. E, girdikten sonra kontaklarım böyle patır patır orada belirmeye başladı. Ama şunu söyleyebilirim, e, şu an Clubhouse kullanan kontaklarımın Çoğu Türk. Gerçekten? Evet, yani Berlin'deki arkadaşlarımın e, neredeyse hiçbiri kabahusta yok. Bir iki kişiyi ben böyle zorla dürtükleyerek içeri aldım ama onlar da kullanmıyorlar şu an. Gerçekten? Evet. Çok garip. yani Demek ki bu uygulama sadece Türkiye'de mi bu kadar popüler oldu? Yani bilmiyorum. E, Silikon Vadisi'nde, Türkiye'de ve belki bir iki ülkede daha bu kadar popüler olabilir. Yani gerçi kullanıcı sayılarına da baktığımızda hani böyle globalde popüler bir uygulama olacak kadar çok kullanıcıları yok. Ee, sanırım Aralık ayı sonuna kadar hani 600 bin falan kullanıcısı varmış. Ocak ayı sonunda bu rakam 2 milyona çıkmış. Herhalde bunun 1.2 milyon da Türktür diye düşünüyorum. Ababilir, abone gerçekten. <gülüyor> Ya peki nasıl oldu da böyle birden popüler hale geldi ben gerçekten çok şaşırıyorum yani ilk defa hani gerçek anlamda bir uygulamanın bu kadar bir hafta içinde böyle çok hızlı viral olduğunu gözlerimde şahit oldum. Evet gerçekten çok çok hızlı bir şekilde bir anda patladı diyebilirim yani. Peki bunun sebebi de çünkü bazıları diyor ki hani sadece davetiye ile giriliyor olması bir şey ya da sadece IOS'çilere hani onu da konuşuruz sadece IOS uygulamasının olması falan ne bileyim, içeride elit bir ortam olduğunu düşünüyor insanlar. Ya şöyle, aslında bunlar e, tabii etken faktörler olabilir. Özellikle işte sadece davetiye ile girilmesi, bence etken bir faktör olabilir. E, ama tabii bunlar tek başına yeterli şeyler değil. Yani tek başına hani sadece iPhone'a olan bir sürü uygulama vardır. Sadece davetiye ile girilen evet. bir sürü uygulama vardır. E, bunlar tek başına yeterli değil. E, önemli olan hani, tamam sen o davetiyeyi aldın, içeri girdin, içeride gerçekten seni etkileyen ya da hoşuna giden bir etkileşimin oluyor olması ve hani bu komünitenin de gittikçe büyümesi ve gittikçe hani orada daha fazla insanı işte daha fazla etkileşimi, daha fazla içeriği görüyor olmak. Yani ben de onu düşündüm. Şimdi iOS, sadece iOS olan dediğin gibi bir sürü uygulama var. Dolayısıyla yani birerle olması bundan olamaz. Davetiye ile giriliyor olması zaten herkese davetiye var artık. Bilmem ben de bir sürü davetiye var artık davet edeceğim. Kimse kalmadı. Dolayısıyla evet, evet. öyle bulunmaz bir şey değil. Bir de hani davetiyeli girdiğin için içeride gerçekten çok elit insanların olduğu ve cemiyet olduğunu düşünüyorsun ama bir giriyorsun bakıyorsun ortam taksim meydanı yani. Gerçekten öyle <gülüyor> bir anda yani evet hani ben gireceğim işte orada Elon Musk'la konuşacağım falan <gülüyor> diye düşünüyorsun ama bir bakıyorsun herkes orada zaten. Ya şöyle olduğunu düşünüyorum ben şimdi bunlar Ocak ayı sonu Ocak ayında galiba 100 milyon dolar kadar yatırım almışlar ki çok ciddi bir şey. Ben bunun 99 milyonunu şey <gülüyor> yatırdıklarını düşünüyorum reklam ve tanıtım'a. Yani çünkü hani içeride çok ünlü kişiler vardı. Özellikle mesela Türkiye'ye geldikleri zaman ilk bir hafta bakıyorsun ne bileyim bir sürü böyle ünlü insan sürekli orada canlı yayın yapıyor, sürekli bir şeyler yapıyor. Herhalde dedim reklam tanıtıma çok ciddi bütçe ayırdılar. Çok muhtemel e, tanıtıma bütçe, yani bu kadar büyük bir bütçe ayırmış olmaları gerçekten çok muhtemel. E, yani Türkiye üzerinde bir şeyler yapmışlar mıdır? Tabii onu bilemeyiz ama e, genelde şöyle hani işte ya Silikon Vadisi'nde ya da Amerika'da hani e, böyle öncü öncü kitleler tarafından kullanılan şeyler zaten otomatikmen işte Türkiye gibi ülkelerde zaten yankıyı aynı yankıyı buluyor. Yani zaten mesela hani benim burada işte Twitter'dan takip ettiğim Silikon Vadisi'nde bir sürü insan var. Ee, teknoloji çevrem var orada da. Orada arkadaşlarım da var. Ee, onların kullandığı bir şeyi gördüğüm zaman ben zaten otomatikmen ona evet ilgi ilgi göstermiş oluyorum yani. Ya genelde mesela böyle uygulamalar yani Silikon Vadisi'nden çıkıyor mesela sonra işte Avrupa'da mesela Almanya işte Berlin yine bu işin merkezlerinden bir tanesi. O taraflarda çok yayılır, sonra Türkiye'ye gelir gibi gibi. Şimdi Silikon Vadisi artı Türkiye'de bu kadar popüler ama diğerleri popüler değil. Bu biraz ilginç bir yayılma şey olmuş yani. Evet. Olmuş. Peki ya benim bir de anlayamadığım şey, bu insanlar Clubhouse'da nasıl saatlerini harcıyorlar ve bu kadar zamanı nereden buluyorlar, ne konuşuyorlar? Clubhouse aslında zamanlamayı iyi tuturdu bence çünkü bu pandemi ortamında Türkiye'de özellikle ee, kapanan kahvehane ve kıraathanelerin ee, açtığı boşluğu doldurdu. Yani şöyle hani işte pandemiden dolayı yapamadığın o sosyalleşme, o bir araya gelip işte sohbet muhabbet etme o, o tür etkileşimi aslında biraz Clubhouse'da bulabiliyorsun diyebilirim. Yani hani girdiğin odalarda işte odanın tabii ki bir konusu oluyor ama genelde o konuya sadık kalınmıyor. İşte her kafadan hani bir ses çıkıyor böyle güzel bir etkileşim ve konuşma ortamı oluyor. Ya maşallah saza elini alanda bırakmıyor yani. Hani moderatör müdahale etmediği sürece gerçekten konuştukça konuşuyorlar. Herhalde herkes pandemiden ötürü mü? Ne çok dolmuş konuşmaya. Yok zaten, zaten öyle. Zaten hani ahkam kesmeye meyilli bir milletiz. Ee, hani işte her konuda böyle işte kahve mi? Ben... Şimdi, Uzman olayım olmayayım hani, her konuda konuşayım. <gülüyor> kahveyle ilgili çok güzel laflar ederim diye. Ee, zaten buna meylimiz var. Aslında pandemiyle beraber de çok iyi bir boşluğu da olurdu dedin. Pandeminin ilk zamanlarında hatırlarsın herkes böyle Instagram'dan canlı yayın yapıyordu falan. Belki hani Instagram'da canlı yayının bazı eksiklikleri var mesela sadece iki kişi katılabiliyor ki grup evet. halinde canlı yayın yapamıyorsun bu büyük bir eksiklik. Bir de görüntülü olması. Şimdi görüntülü katıldığın zaman tabii üstün başın düzgün olmalı, ortamın düzgün olmalı, şey olmalı falan o daha biraz daha zor. Ama sadece sesle katılabildiğinde hani ne bileyim evdeki kuru ortamınla da şey yapabiliriz, ben biraz da buna bağlıyorum yani. Çünkü açıyorsun orada şey sen de evinde nasıl takılıyorsan takılıyorsun, arada da katılıyorsun bu kadar. Yani olabilir tabii, şimdi yani hani Instagram'dan 100 kişiye de canlı yayın yapıyor olsam bile e, sonuçta o kameranın karşısında geçmeden önce bir saçını başını tabii. E, düzeltme isteği oluyor insanda yani. E, bunun illaki etkisi vardır. Ben ama şeyi daha önemli buluyorum gerçekten mesela Instagram canlı yayında, biz seninle canlı yayında yapıyorduk. Hı hı. E, sadece iki kişiyle sınırlı olması gerçekten bence çok büyük bir eksiklik. Çünkü ben hani e, yani ya bu konuda çok güzel hani söyleyeceği olan insanlar vardır e, diye düşünüp hani hep böyle aklından şey geçiyor. Ya bunları da bir şekilde işte davet edebiliyor olsak e, işte hani konuşmacı sayısını üçe beşe evet. çıkarıyor olsak aslında çok daha keyifli bir ortam olabilir. Belki şöyle de olabilir. Mesela iki kişi canlı yayın yapıyor görüntülü, diğerleri de sesli olarak katılımcı olarak katılıyorlar gibi. Hani diğerlerin görüntüsünü alamıyorsun çünkü normalde. Katılabiliyorlar ama yazıyla şimdi yazıyla katılmak da yorum yazmak da biraz zor yani konuşarak katkı, katkı sağlamaya göre. Bir de bence işin şu tarafı da var. Clubhouse'ta katıldığın odalarda ilk olarak dinleyici olarak katılıyor olsan bile her an sana söz verilebilir. İşte el kaldırma özelliği var biliyorsun. Elini kaldırırsın. Bu konuda söyleyeceğim bir şey varsa sana hemen söz hakkı verilir. Hemen orada sözünü söyleyip geri çekilebilirsin. Instagram'da e, biraz daha şey hani biraz daha böyle tam ikimiz mi canlı yapıyoruz? Sadece ikimiz konuşuyoruz. Evet evet biraz öyle bir şey var. Peki şimdi Clubhouse'un Android uygulaması yok. Sence bunu paraları yetmediği için mi yapmamışlar yoksa elit olmak için mi yapmadılar? Vallahi şimdi bunu yani bunu ben bilmiyorum. Ee, ama şöyle diyebilirim sana ben Clubhouse'un sadece iPhone'da olduğunu bilmiyordum. Bundan çok geç haberim oldu. Ha evet. Yani bunun aslında ben çok büyük bir... E, yani büyük bir etkisinin Etkisi. olduğunu evet. düşünmüyorum. Gerçekten hani büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum. Evet. E, paraları yok diye değildir de bilmiyorum. Belki hani sadece yani bu da mesela böyle öne çıkan bir özelliği ise eğer olsun bugünlerde. Belki özellikle bu şekilde bekletiyor olabilirler. Yani bu şekilde hani tutuyor olabilirler. Yani zaten eğer amacın hani böyle milyarlarca kullanıcıya ulaşmaksa, o zaman elitlikten çok daha çok kullanıcıya e, ulaşmayı hedeflemem ve dolayısıyla Android uygulaması yapman daha mantıklı. Ki zaten e, bu yatırımı aldıktan sonra hani Android uygulaması üzerinde de çalıştıklarını söylemişler. Orada da öyle bir gelişme de var. Clubhouse'da bugüne kadar neler konuştun? Acaba sen de uzman olmadığın bir konuda belki konuşmuşum da şimdi böyle atıp tutuyoruz ama. Şimdi şöyle yani çok çok az konuda uzman e, sayarım kendimi zaten. E, konuştuğum konularda yine de, aynen dediğim gibi ben de tamamen kahve muhabbeti, işte böyle ahkam kesme ve kafadan bir şeyler uydurarak konuşmaya yoğunlaştım aslında Clubhouse'da. Yani böyle hani bilgi edinme işte böyle bir orada bir komünite oluşturmadan çok daha çok böyle geyik için kullandığımı söyleyebilirim. Şu ana kadar ne hakkında konuştum? Kahve hakkında konuştum. Okay. bir miktar uzman sayabiliriz başka? Kahve hakkında konuştum. İnsanları havalı yapan özellikler hakkında konuştum. Ha, okay. ee, Nescafe içenleri linçledim. Ee, başka tıp e, ve işte avukat Instagram profilleri, bunlar hakkında konuştum, tamamen geyik. Tamamen goy goy yapmışsın. Evet. Peki sence şimdi mesela birçok böyle e, sosyal medya uygulaması vardı işte benim aklıma ilk gelenlerden bir tanesi Periscope. Periscope bu biliyorsun canlı yayın yapmayı ilk şey yapan uygulamalardan bir tanesiydi ve ilk çıktığında hakikaten böyle herkes Periscope'dan canlı yayın yapmaya çalışıyordu falan. Sonra geçenlerde kapatma kararı aldıklarını duyduk çünkü hani yeterli şeye ulaşamadılar zannediyorum. Yani clubhouse böyle olur mu Popülaritesini devam ettirir mi? Şu anda orada mesela bir şey bir yatırım yapalım mı sence yani? Ya şöyle e, bence bu ilk heves alındıktan sonra bir miktar söner. Söner mi? Bir miktar söner. E, belki hani yine tekrar bu o podcast havasına geri dönerse e, yine böyle işte teknoloji tasarım bu tür kitleler tarafından e, şey yapılabilir, kullanılmaya devam edile kullanılmaya devam edebilir. Ama tamamen sönüp unutulabilir de çünkü zaten sosyal medya platformları öyle yani bir an çıkar sonra bir an tekrar düşer. Çok hızlı bir şekilde değişiyor yani sosyal medya platformları. Evet. Clubhouse da bunlardan biri olabilir. Bir de eğer hani bu büyük uygulamalardan bir tanesi mesela Instagram ve Facebook ki herkesi böyle kopyalayıp direkt onları öldürüyorlar. Eğer böyle bir özellik getirirse mesela WhatsApp böyle bir özellik getirebilir falan. Yani benzeri bir özelliği hali hazırda milyar, milyarlarca kullanıcısı olan başka bir uygulama yaparsa o zaman Clubhouse'un şansı tabii biraz daha düşer yani. Evet, yani Instagram özellikle bu konuda çok... E mi sence? Evet yani çok hani utanmazlar diyebilirim. <gülüyor> <Zaten öylelere. gülüyor> ee, yani bu hani e, kötü anlamıyla söylemiyorum gerçekten hani şey yapmadan e, hani çaldıklarını belli etmeye çalışmadan ya da işte evet, kendi evet, yorumlarını katmadan şey. direkt olarak birebir şekilde çalıyorlar. Ee, daha önce işte snapchatten story özelliği, e, tiktoktan reels gibi böyle özellikler, özellikleri çaldılar. Bunu da çalabilirler yani. Ben bunu Instagram'da potansiyel şey görüyorum. Instagram'ın kitlesi bu yani çok çok büyük gerçekten. Yani gerçekten o hani Clubhouse için bir tehdit çok olabilir çok eğer çok Instagram, bir Instagram bir benzer bir özellik bir geliştirirse. Peki o zaman bir süre daha Clubhouse'u takip edeceğiz. Bir bakalım orada yani ben hani arada bir girmek istiyorum. Gerçekten güzel konularda konuşuluyor ama çok fazla vaktim olmuyor. Bilmiyorum, vakti olanlar için daha fazla orada takılabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlarım hakikaten orada çok iyi şeyler öğrendiğini de söylediler. Yani çok kaliteli konuların konuşulduğu odalarda varmış. Ben buna şaşırırım. <gülüyor> Öyle mi bilmiyorum. <gülüyor> Belki yabancı kanallar olabilir yani. Yani bilmiyorum. Laughs deneyimleriniz varsa yorumlara mutlaka yazın çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seytan iyi ki geldin. Teşekkür ederim size. Sevgiler. Görüşmek üzere.